Merhaba arkadaşlar. Bugün Şur'un s 815 adlı kulaklığını suna açacağız. Ee, fazla bekletmeden başlayalım. Bakalım içinde neler varmış. Bu da bayağı... <gülüyor> ...açılıyor. Elim yaralamak inşallah. Gözsana yaa Bugün arkadaşlar bu, bu kadar para verilir mi filan dediler lasta video çeken arkadaş Bakalım bu kadar para verilir verilmez Deneyeceğiz Göreceğiz ben de bilmiyorum Denemedim daha önce Ama internette Bu parayı alınabilecek en iyi kulaklıklardan biri olduğunu söylediler Bizde Aldık Gözü Şöyle, çekiyoruz bakalım ne varmış. Şöyle açıyoruz. Evet. Olay bu. bu. boş kutu. Bunda bir şey yok. Arkada yazılar var. Yazılar önemsizdir. Şimdi burada kulaklığın kendisini koymuşlar, göstermişler. Yani yakın çekim yok Uğur'cum. Karanlıktan da pek rahat gözükmüyor. Ama işte kulaklığın kendisi burada. Çevirdiğimiz zaman burada kağıt, mat böyle bir şeyler bakayım görünüyor mu? İşte şöyle tak, böyle tak falan filan bir de önemli bilgi falan filan gibisinen bir şeyler koymuşlar. Kablo bu. Kablosu kevlar içeriyormuş. Öyle diyorlar. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Böyle uçların olduğu bir poşet var. Burada kaç çeşitli su şey var? Üç. Çeşit köpük uç var. Üç çeşit plastik uç var. Bir tane temizleme çubuğu var. su içine sokuyorsun böyle. fit zeyf temizliyorsun. Öyle bir şey, öyle bir Böyle bir taşıma çantası var. İşte üstünde logosu, logosu var. Sert değil böyle ama iyi koruyacak gibi duruyor. Bilmiyoruz ne kadar koruyacak. Bunu açıyoruz. Açtık bunu içinden Manüeller çıkıyor. Bunları okumuyoruz hiçbir zaman. <Gülüyor> ama çıkmayınca da niye çıkmadı deriz tabi ama okumuyoruz bunları yani. İşte içi böyle bildiğimiz şey, burayı fileli yapmışlar. Buraya şey koyuyorsun herhalde. Bu uzun ayıcılar buraya falan geliyor. O kulaklığın kendisi de bu. Kulaklığın e, kablosu ayrılabiliyor bu kısımdan ama onu şimdi gösteremeyeceğim. Bir videoda yaparız gösteririz. Şimdi göstereceğim erken kopartırız mı? Ben bir e, onu öğreneyim. Ondan sonra bakarız. Videonun daha sonuna geldik. Sonrakinde görüşmek üzere.